Selam oğlak arkadaşlarım. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, dürüst oğlaklarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili oğlak arkadaşlarım. Sizler için 2020 Ocak ayı genel yorumu yapacağım. Gördüğünüz gibi kahvem, tarotum, melek kartım derken şöyle karşınızdan çıkıp gideceğim sevgili oğlak arkadaşlarımı Bakayım ocak ayında neler bekliyormuş tabi bunları yaparken ayarlamayı yaparken sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili oğlak arkadaşlarım linklerde zaten videoların altında olacaktır onun dışındakileri itibar etmiyorsunuz canlarım benim sevgili oğlak arkadaşlarımı neler bekliyormuş ocak ayı bir aylık süreç şöyle bir bakalım oğlaklar hmm, evet buyurun sizde de aynı şey geldi ya Allah Allah ne ilginç ya bu 29 harften E'ler mi hep şanslı arkadaşlar oğlak burcuna gelene kadar diğer burçlarda da aynı şey çıktı adında E harfi olan arkadaşlar 2020 yılında çok şanslılar dev şeklinde E harfi resmen balığın üstünde oturuyor böylesine bir şans balığın üstünde oturuyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Adında E harfi olanlar. Hadi bakalım. İyi mi? İnşallah Allah. Ne ilginç. Bütün burçlarda da olmaz ki bu ama oldu. Oldu ne kadar güzel. Köpeğiniz de var. Dikkat edelim. Köpeğiniz var sevgili. Oğlak arkadaşım. Bu köpeğin. Aa evet. M harfi var. Adında M harfi var bu köpeğin. Tamam. Dikkatli olun canlar. Adında S harfi olanlara karşı da bir düşmanlığı var. Bu köpeğin öyle bir saldırı yapmak isteyecek size doğru siz zirveye doğru giderken bu köpekte dost bildiğiniz biri evet adında s harfi olanlara karşı da bir düşmanlığı var ama şunu söyleyeyim bu adında s harfi olan arkadaşlarım merak etmeyin hemen yan tarafınızda 7 sayısı çıkmış 7 şans demektir siz şanslı yere doğru gideceksiniz yani bu köpek size ne kadar saldırsa da çok fazla zarar almayacaksınız başaramayacak Yine de şanslı olan siz olacaksınız benim güzel Oğlakçıklarım. Hadi bakalım şöyle bir genel olarak ay çok güzel. Aman Allah'ım. Bir ferahlık, bir akım. Resmen musluk ya musluğu açmışlar. Dip kısımda akıyor. Akıntıdan da görün ferahlığı görün. Maddi manevi bir ferahlık sevgili Oğlak arkadaşlarıma gelecek Ocak ayı yorumudur arkadaşlar. 12 ayın yorumu değildir Ocak ayında. Güzel, güzel bir akım var size doğru. Yine adında E harfi olanlar çıkmış. Allah Allah ne ilginç. Sevgili adında E harfi bir de T harfi olan sevgili oğlak arkadaşlarım. Güzel. Feraha doğru gideceksiniz sizler. Musluğun hemen üstünde çıkmışsınız. Güzel, çok güzel. Hmm, en geç zaten şunu söyleyeyim. 5 ay içinde baya bir murada ereceksiniz siz. En geç bu 2020 yılının içinde. Adında S harfi olanlar sizde aynı sizde aynı geçmişin sıkıntılarını geçmişte bırakıp gerçekten çok güzel bir yere doğru gidecek adında S harfi olan sevgili oğlak arkadaşlarım hadi bakalım balıklarınız çıkmış çok küçük değil balıklarınız yıldız gibi parlama çıkmış sizlere sevgili oğlak arkadaşlar ah benim dürüst oğlaklarım sevgili oğlaklar çok güzel Gerçekten sizin bir dileğiniz kabul olmuş canlar. Yıldızınız çıkmış burana. Yıldızın hemen üstünde de balık çıkmış. Balığın altında da 7 sayısı. Bayağı ve sizlere 2020 yılı gerçekten şanslı gelecek. İyi gelecek. Yani çok büyük öyle zengin olacaksınız demiyorum ama bayağı bir şanslı gelecek. Geçmişten bugüne sıkıntı çekmiş oğlak arkadaşlarım bir şeyleri geride bırakacaklar. Bayağı sizlere şans gelecek bir değişim sizlere gelecek sevgili oğlaklar çok sevindim canlar sizlerin adına bilmelisiniz ki ben sizdir çok seviyorum evet sevgili oğlaklar biraz sağlık olarak göz rahatsızlığı olan sevgili oğlak arkadaşım var bel fıtığı olan oğlak arkadaşım var sizi de ameliyat bekliyor hangi burcumuza geldi şu an hatırlamıyorum size de aynı şekilde risk alacaksınız Cesaretinizi toplayıp ameliyat olacaksınız sevgili arkadaşlarım bu bir burun ameliyatı da olabilir herhangi bir ameliyat durumları 2020'de sizleri bekliyor ve Ocak ayında da o kararı alacaksın tamam ben ameliyat olacağım sonuç ne olursa olsun diyecek sağlık açısından rahatsız olan sevgili oğlak arkadaşlarım A Z B harfindekiler sizlerde güzel yere doğru çıkış yapacaksınız Sevgili arkadaşlarım size de yine aynı şekliyle adında T harfi C harfi olanlar yardım edecekler iş hayatıyla alakalı bu size bir yol gösterme yapacaklar yani yol gösterecekler işte şunu şöyle yaparsan böyle yaparsan gibi onların aklına uyduğunuz takdirde çok sıkıntıları geride bırakacaksınız gerçekten siz de güzel yere doğru gideceksiniz ocak ayı itibariyle bu haftaki arkadaşlarım sevgili oğlaklar evliler sıkıntısı olan evliler biraz kızgınlığınız var kızgınlığınız var ama kabullenmişsin yani sıkıntınız evlilik içindeki sıkıntı neyse bunu kabullenmişsin kalben bastırmışsın bir şeyleri öyle girmişsin 2020 yılına sevgililer dikkatlisiniz açık vermemeye çalışıyorsunuz güzel Gelelim pilotonik olan sevgili arkadaşlarım siz de iyisiniz bazılarınızda hani %50'nize karşı taraf evet diyecek %50'si kendini geriye çekmiş durumda. Eks olan sevgili oğlaklar Ocak ayı içerisinde sizin karşı partnerleriniz daha çok size çiçek uzatacak veya bir alo diyecek öyle diyelim. Barış yıl daha çok karşı taraftan uzanacak size Ocak ayı içerisinde. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size sevgili oğlakçıklarım ya öyle bir şey yapacaksınız ki siz böyle enerjileri kendinize çekeceksiniz güzel haberleri kendinize çekmeye çalışacaksınız böyle bir şey çıkmış burada yani nasıl diyeyim ya kısmet örneğin iyi bir kısmeti kendine çekmeye çalışacaksın güzel haberleri kendine çekmeye çalışacaksın. Bunu yaparak böyle bir enerji içinde olacak benim sevgili oğlak arkadaşlarım. Ocak ayı içinde hep güzel şeyleri kendinize çekeceksiniz. Çok güzel, güzel şeyleri. Yalnız burada kötü çıkan tek bir şey var. Biraz o kötü çıkmış. Neymiş o kötü olan? Beklentiniz. O bir aylık Ocak ayı içerisinde gelmiş geçmiş. Yıllarda günlerde neyi beklediyseniz. Beklentiniz neyse Ocak ayı içinde. Bu gerçekleşmiyor canlar. Biraz bundan dolayı da hatta üzüntünüz bile çıkmış. Canım ocakta gerçekleşmezse diğer aylarda gerçekleşir. Öyle üzülme olur mu? Bazı arkadaşlarım biraz beklentileriyle alakalı hayal kırıklığı, yaşama durumları var. Üzüntü duyma durumları var. Bu da onların kalbini bayağı bir incitecek. Bence buna hiç gerek yok. Her şeyin hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. Onun dışında güzel balıklarınız çıkmış baya bir şanslısınız güzel yerlere doğru gideceksiniz zaten 30 günlük ocak ayı açılımıdır tamam mı sevgili oğlak arkadaşlarım güçlü enerjileri kendinize çekeceksiniz her şeyin iyisini güzelini kendinize çekmeye çalışacaksınız böyle bir şey çıkmış sizde bakın her şey bitti derken umutlar tekrar yeşeriyor benim sevgili oğlak arkadaşlarım da murat ağaçlarınızı görün bu nedir Tekrar umutlar yeşeriyor sizlerde Merkezdeki sıkıntıyı atalım. Kafaya takmıyoruz. Geçmişin olumsuzluğunu bugünlere taşımayalım. Şimdi çevirelim. Hmm, bir tane pusuda yatan kurnaz bir tilkiniz var sevgili arkadaşlarım. Kurnaz bir tilki. Bu dost zannettiğiniz veya arkadaş zannettiğiniz birisi olabilir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Size de arkasını dönmüş bu kurnaz tilki. Çıktı çıkacak tabaktan. Merak etmeyin bir şekilde ne olacak burada sizin hayatınızdan bu kurnaz insan uzaklaşabilir bayağı bir yolu var farklı bir yere çevirmiş yani sizden gitmeye kararlı bu kurnaz kişi her kimse gitsin de zaten yaramazın biri çünkü neyse sevgili oğlak arkadaşlarım tekrar sizin umutlarınız yeşerme yapacak barışlarınız çıkmış ooo çok güzel adında ne harfi f harfi olanlar ç harfi olanlar k harfi olanlar Oo, ocak ayı içerisinde aman Allah'ım harflerinizi görün zirvedesiniz resmen dışarıdan gelecek güzel yardımlar haberler iş başvurusu yapmışsınızdır bununla alakalı olabilir sevgili arkadaşlarım ya da kısmet olabilir zaten başka ne olabilir ki bununla alakalı güzel haberler alacaksınız Tekrar umutlarınız yeşermeye başlayacak. Haberiniz olsun. Hmm, bakın tilki giderken ne ilginç bir tane de küçük bir fare içeriye giriyor. Aa, fare de sinsi değil mi canlar? Sinsi tilki gidiyor. Sinsi fare geliyor. Küçük bir fare ama bu. Merkezinize sizin hayatınıza dahil olmaya çalışabilir. Bakın hemen burada girişte ona karşı da dikkatli olun sevgili arkadaşlarım, sevgili Oğlakçıklarım. Onun dışında kötü bir şey yok. Sizler tezcanlı olacaksınız. Sorunlarınıza çözüm bulmak için atağa geçeceksiniz. Sabırla bir şeyleri elde etmeye çalışacaksınız ve şunu söyleyeyim. Yine böyle 2020 yılının genelinde eksilerinizin peşinden koşacaksınız. Tekrar onu kendime çekeyim hesabı bakın. Veya ben bekar Oğlağım. İyi bir kısmeti kendime çekeyim. Hep bir arayış içinde. İyi bir iş sahibi olayım. Böyle bir şey. Bu, bu, bu tür bir duygu sizi kaplayacak. Genel olarak 2020'nin içinde sevgili oğlak arkadaşlarım hep arayış içinde olacaksınız. Hep iyi şeyleri aramaya iyi şeyleri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Böyle de bir şey çıkmış. Haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlarım gayet dikkatlisiniz ki dikkatli de olmaya devam edin. Onun dışında Hani sıkıntı pek görülmüyor enerjiniz iyi Ak aklınızda başında aklınızda başınızda gayet ne yaptınızı da biliyorsunuz sevgili oğlaklar bence de öyle olur zaten hep iyi şeyleri kendinize çekmeye çalışın ondan sonra sahiplenin ve başarıyı yapın der kartımız hadi bakalım size gelen de budur zaten toprakların kartıdır bu kartımız gayet güzel harika oğlak burcu arkadaşlarımız için fırsatlar yakalayacaksınız Şimdi iş hayatınıza bakalım. Ocak ayında değişim geliyor. Ne kadar güzel. Korkular var çünkü. Değişmek zorundasın. Kredi çektin. Ortak nokta anlaşmaları yapman lazım. Veya iş kurdun. Veya herhangi birinin işinde çalışıyorsun. Atılma korkun var. Değil mi örneğin? Bunun için patronunla anlaşman lazım. Sigortanı yapması lazım. İşi sağlama alman lazım. Her yönden bunu anlatmaya çalışıyorum. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Bir aylık. Süreçte etki altındasın ne olur burada başladığın iş tamamlanamamak demektir gördüğünüz gibi kart örneğin bir aylık ikinci ayda yok bakın burada olayı sağlama almak isteyebilirsiniz İşinde sağlam olmayan oğlak arkadaşlarım bazı şeyleri ya da işinizden memnun olmayıp yarıda bırakabilirsiniz Farklı yerlerden size iş teklifleri uzanabilir. Bakın burada görüyorsunuz demetler uzanıyor. Kişi ne der size? Oradan hayır gelmez. Gel benim yanımda çalış. Etki altında kalıp orayı bırakıp başka yere yönelme durumlarınız var. Ocak ayı içinde sevgili oğlak arkadaşlarım. Aşk hayatınız. Aşk hayatında bir mücadele. Kaybetme korkusu. Kader çarkı diyor ki korkma korkma şanslı yere doğru gideceksin sen zaten iyi olan şeyleri kendine çekeceksin diyor sevgili oğlak arkadaşlarıma şansa doğru gideceksin iki tane şans yan yana geldi ve ardından iyi niyet doyum gelecek aşk hayatına diyor sevgili oğlak arkadaşlarımızda sıkıntı etmeyin sevgili arkadaşlarım her şeyin kaderimizdeki hayırlısı hayırlısı olsun bakın altından geleni görün İyi niyet doyum ve sevileceksiniz seveceksiniz daha ne olsun Sevgili arkadaşlarım, hadi onu da bırakalım. Buyurun. Evet, sevgili oğlaklar, Ocak ayında güzel şeyler tamam, doğrudur. Güzel şeyler sizi bekliyor. Evet, söylemiştim. Bel fıtığı örneğin, bel rahatsızlığı, göz rahatsızlığı, el ayak rahatsızlığı, içimizden herhangi bir rahatsızlık. Bununla alakalı, sevgili arkadaşlarım, bakın altını görün. Altında paylaşımcı sevgi, kutlama var. Yani, ameliyat olacaksın rahatsızlığınız derin bir rahatsızlıksa ameliyat olacaksın sağlığına sahip çıkacaksın başarılı yere doğru gideceksin sevgili oğlak arkadaşım sağlığını arayacaksın ortak noktada anlaşacaksın kiminle sağlığın için anlaşacaksın bu sağlığı bu hale getirmemek için bu kayıp demektir bu vaziyete bedenimizi bu hale getirmemek için sevgili oğlak arkadaşım doktorunla anlaşacaksın Kendinle anlaşacaksın. Kendine sahip çıkacaksın. Ne yapacaksın? Sağlığın için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Hasta olmamak için. Çünkü bak iki büklüm çıktım burada. Tamam. Biraz evet rahatsızlıklarınız görülüyor canlar. Ve ne yapıyorsun? Mikroplardan sıyrılıp faydalanacaksın. Sağlıktan, yolunuza çıkan herhangi bir şeyden faydalanacaksın. Bununla beraber ne yapıyorsun sevgili oğlak arkadaşım? mikroplardan sıyrılacaksın tekrar sağlığına kavuşacaksın sağlığını eline alacaksın bakın buradaki zat ne yapmış tılsımı eline almış Siz de sağlığı ele alacaksınız bitti bu kadar hadi bakalım sevgili oğlak arkadaşım sen yeter ki diyor ameliyat olman gerekiyorsa veya herhangi bir rahatsızlığın var bunun için yeter ki bir adım at diyor veya küs olduğun kişilerle barışmak istiyorsun yeter ki bir adım at veya işinden memnun değilsin, değiştireceksin veya birilerini kendine çekeceksin. Sen yeter ki bir adım at. Gerisi neymiş? Bakalım. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacakmış sevgili oğlak arkadaşım. Na ne olsun değil mi? Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. 2020 Ocak ayı bir aylık süreçte yaşayacaklarınızın anlatımı tamamlanmıştır. Kapamadan öncesinde sizleri çayfalaş Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili oğlak arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da yapıyorum. Hadi bay diyorum.